<Gülüyor> Stratölü programından herkese merhabalar. Bugün Galatasaray taraftarının beklediği yıldız futbolcu, Kolombiyalı golcü Falcao, Alisaymen Stadyumunda imza töreni için çılgın bekleyiş sürüyor. Birazdan biz de bu görüntüleri Andra'nın sizlerle paylaşacağız. Artık başlayalım. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor? Falka'yı görmeye geldik. Büyük transfer, dünya yıldızı. Bakalım diğer transferlerimiz de var ama Falka için geldik buraya. Evet arkadaşlar, siz nasıl gidiyorsunuz kendinizi? Gayet güzel. Evet, atmosfer çok güzel. Üstede defa geliyoruz. Böyle bir şey beklemiyordum aslında. Transferlerimiz de çok iyi. Ne yapma hayran kaldık diyebiliriz. Daha başlamadan böyleyse başladığında nasıl olduğunu düşünemiyorum. Merhaba arkadaşım. Kalkan'da bir gün varsın bir e, Tabii ki de çok büyük bir oyuncu zaten. Dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Çok büyük meklentiler içerisinde tabii ki. Ve geldiğinde de bu e, takıma vermiş olduğu 3 dolar sarı kırmızı cimbu montajları yani gerçekten bizi benim gösteriyor. Bizim aklımızda yani gayet işe şeyler öğrenmiş. Kendisini e, seviyoruz tabii ki. Arkadaşlar, moraller nasıl? Süper, süper. Falcao takıma tamam. ne getirecek mi, şampiyon yapacak mı sene? Bence, kesin. Hocam, moraller nasıl? Süper. Galatasaray'ı geldi. Falcao. Falcao, bu sene şampiyon yapacak mı Galatasaray'ı? İnşallah. Galatasaray? Şampiyonlarla gidin umudumuz var. Çelikler yerinde galiba. Evet, evet. Falcao, bu sene şampiyon yapar mı Galatasaray'ı? İnşallah. Abi. Abi, mı Galatasaray? İnşallah Peki, beklediğiniz gibi oldu mu zaten treni? Vallahi on numaraydı. Yani. Çok kalabildi gerçekten. Evet, vallahi. Onun için buradaydık zaten. Ne zamandır bekliyorduk ve geldik. Evet, neler söylemek istersin? Vallahi transferlerimiz çok iyi bence. Bir sene ligde damga vuracağız, Şampiyonlar Ligi'ne de aynı sırada. Falcao ayrıca ondan çok şey bekliyoruz. Bir derbi gibi oldu mu? Yani beklentimden fazlası olmaya çalışacağız. Demina, Falcao bunlar çok güzel transferler. Yani ligde bol gollere yazacağız kanseriden. Evet, beklediğin gibi oldu mu Sergen? Ee, yani tam istediğimiz transferler. Ee, bu sene inşallah şampiyonaya hedefliyoruz. Ee, tabii 3 ay falan Falkoğlu'ya uğraştı yönetim. Sağolsunlar, e, elinden geleni yaptılar ve sonunda Falko'yu getirdi. İnşallah bu sene hedef yedim tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, beklediğiniz gibi diklatöreni oldu mu? Nasıl geçti? Bence çok güzel geçti. <gülüyor> memnun kaldık yani. Ve hani Falcao'dan bayağı bir güzeldi yani. Bayağı memnun kaldık. Sen neler söylemek istersin? Çok eğlenceliydi. Çok zevk aldım. <gülüyor> güzel yani. Peki, senin beklediğin gibi oldu mu? Yok gibi oldu. Beklentire karşıladı. Gibi, peki, Falcao bu sene Galatasaray şampiyon yapar mı? Ne diyorsunuz? Yapacak potansiyelle, bekliyoruz. Şampiyonlardaki defi var mı peki? Kesinlikle. <gülüyor> en az çeyrek final. Beklentiler bayağı büyük. Evet bir programın daha sonuna geldik. Stat programından herkese iyi akşamlar.